O canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, eşleri, aşkları, hayalleri, umutları, hikayeleri ne oluyor? Nereye gidiyor? Başımız sağ olsun deyip kamera açısını değiştir, başka yere geçince bitiyor. Bitecek mi? Vatan sağ olsun. Elbette vatan sağ olsun da. Vatan dediğin, kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi, ne göğüs kafesi yetiyor, böylesi şiddetli bir acı.